artış olduğu zaman dikkat ediyorum biraz. Bir ayda 9 kilo verdim. Tavsiye ederim herkese. Ama yine de dikkat etmeye çalışıyoruz. Kilo vermek için diyet uyguluyor musunuz? Evet. Evet ama şu pandemi dönemindeki hani ki psikolojik olarak çöktüğümüz için çok fazla hani o toplara girmiyorum ama yine de dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet, uyguluyorum. Nasıl bir diyet uyguluyorsunuz? Akşam yemeklerini kesiyorum. Sabah ve sabah kahvaltısı veya öğlen yemeği yiyorum sadece. Bir ayda 9 kilo verdim. <Gülüyor> Detoks sularıyla filan e, aklıma geleni, yap, yani onu yapmıştım. E, limon ve salatalık karışımı olan bir detoks suyu yapmıştım. O güzel oluyordu. Diyetisyene gidiyorum. Ben sağlık konusunda diyetin kişiye özel olduğunu düşünüyorum. Hani benim diyetisyenim de o şekilde uyguluyor. Yani bir ününün yaptığı diyeti herkesin yapmasını doğru bulmuyorum sağlık açısından. Yediğiniz yemeklerin kalorisini hesaplıyor musunuz? Yani şu anda çok hesaplamıyorum açıkçası. Yani normalde yapmıyorum sadece kilomda artış olduğu zaman dikkat ediyorum biraz.